...bağlar... 30 Ağustos 2019'da bir yeni ay bizleri karşılayacak. Başak Burcu'nda meydana gelecek bu yeni ayın etkilerini ve Burçlara ilişkin yorumlarını paylaşacağım şimdi sizlerle. Öncelikle sizler için daha çok içerik üretebilmem adına kanalıma abone olmayı ve çan ve zil tuşuna basarak bildirimleri açmayı unutmayın. Böylelikle paylaşmış olduğum içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Biliyorsunuz astrolojide daha çok günlük, haftalık, aylık ve yakın gelecek üzerine videolar çekiyorum. Dolayısıyla daha sonradan izlediğinizde aslında çok bir şey ifade etmeyebilir. Sadece şu şekilde çalışabilirsiniz. Örnek veriyorum bana birçok yazan arkadaşlar var doğum saatimi bilmiyorum yükselenimi bilmiyorum şeklinde hatta 4-5 saatlik aralıklar verenler var. Tabi kısa aralıkları retrifikasyon çalışmasıyla daha az bir aralığa indirgeme şansı vardır ancak retrifikasyon çalışması ayrı ve özel bir çalışmadır oldukça kapsamlı bir çalışmadır üzerine yoğun bir çalışma gerektirir. Bu çalışmayı yaptıramayacak arkadaşlar açısından şöyle bir tavsiye verebilirim. Hayatınızda özellikle önem arz eden geçmişteki konularla alakalı yaklaşık 1,5-2 yıldır videolar paylaştığım için eski ayların videolarına bakarak özellikle yükseleninizi tespit edebilirsiniz. Örnek veriyorum yükseleninizin başak veya terazi olup olmadığı konusunda şüpheleriniz varsa... Eylül 2018'de yaşamış olduğunuz bir gündemi hem Terazi Burcu'nun hem de Başak Burcu'nun videolarını izleyerek sırasıyla bu şekilde giderek daha hangisi size uygunsa o şekilde yükselen burcunuzu tespit edebilirsiniz. Çünkü tam olarak dediğim gibi retrofiksyon çalışması yapmadan tespit etmek çok zordur ama geçmiş videoları, geçmiş tarihli videoları bu şekilde değerlendirebilirsiniz. Evet bu nedenle dediğim gibi bildirimleri açmayı unutmayın. Ve aşağıda yorumlarda ne tarz videolar istediğinize dair de video yorumlarını bırakabilirsiniz veya eleştirilerinizi yorumlarınızı bırakabilirsiniz. Aynı şekilde sabit yıldızlarla ilgili bir video çekmek fikrim vardı. Ama biraz daha bu konuda dediğim gibi kapsamlı bir video çekmek istiyorum. Ve kanalı takip edenlerin birçoğunun dikkatini çekmeyeceği için açıkçası biraz daha bekliyorum. Evet şimdi gelelim videonun konusuna yani 30 Ağustos'ta meydana gelecek Başak burcundaki yeni aya. Öncelikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı herkesin kutluyorum. Bu tarz günlere özellikle daha çok önem vermemiz gerektiğini düşünüyorum. Bu dipnottan da sonra yeni ayın etkilerine gelelim. Şimdi 30 Ağustos'ta saat 13.30 civarında Başak burcunun 6 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni ay ile beraber artık Eylül ayının gündemleri yavaş yavaş oturmaya başlayacak başak dönemine giriyoruz arkadaşlar biliyorsunuz yeni aylar ay ve güneşin aynı konumda olduğu birleşim ve kavuşum enerjisi içerisinde olduğu gökyüzü olaylarıdır ve genellikle astrolojide yeni başlangıçlar yeni adımlar Yeni kararlar evresidir aslında yeni aylar ve bu şekilde temsil edilir. Şimdi ben bu videoda yeni ayın etkilerine, açılarına ve ağının haritasından ne gibi gündemleri getirme ihtimali olduğuna değiniyor olacağım. Şimdi bu yeni ay ile beraber ağının haritası şu şekilde arkadaşlar. Videonun arasına haritanın kesitlerini de koymayı düşünüyorum. Oradan da ekran görüntüsü alıp veya izleyerek aslında ne demek istediğimi anlayabilirsiniz. Yine ay gerçekleştiği esnada Başak burcunda bir stellium var arkadaşlar. Stellium nedir? Birden fazla gezegenin 3'ten fazla gezegenin hatta e, kümelendiği bir burçta kümelendiği gökyüzü olaylarıdır şimdi yeni ayın haritasında e, Mars'ın başak burcunun 7 derecesinde Merkür'ün başak burcunun 2 derecesinde ve Venüs'ün başak burcunun 11 derecesinde Tabii ki ay ve güneşinde 6 derecede başak burcunda bulunduğunu görüyoruz Dolayısıyla çok yoğun bir başak enerjisi deneyimleyeceğiz arkadaşlar 5 tane önemli gezegen 5 tane içsel gezegen Hatta e, burada e, kümelenmiş durumda ve aslında hayata bakışımız yeni ayı karşı iş biçimimiz tamamen başak enerjisi altında olacak başak enerjisi ne demektir arkadaşlar başak burcu biliyorsunuz astrolojide altıncı burçtur ee, ve altıncı e, evi temsil eder toprak grubundandır ve değişken burçlardandır. Başak enerjisi aslında hizmet sektörü ile ilgilidir. Altıncı ev biliyorsunuz hizmet sektörümüz, sağlığımız, günlük işlerimiz, rutinlerimiz, organizasyon kabiliyetimiz, iş hayatımız, iş arkadaşlarımız, bizim emrimizde çalışanlar, bizden alt düzeyde çalışanları temsil eden bir evdir. Burada özellikle Başak burcu etkileri daha ziyade mükemmeliyetçi bir bakış açısında olacağımızı gösteriyor bize. Daha her şeyin mükemmel olmanızı Için, daha organize olabilmek için zamanımızdan ve yeteneklerimizden daha iyi istifade edebilmek adına Yeni ne gibi etkiler başlatabilirim sorusu aslında daha çok etkili olacak. Bu nedenle özellikle Mars'ın, Venüs'ün, Merkür'ün de burada kümelenmesiyle beraber çok ciddi adımlar, çok ciddi kontaklar, tokalaşmalar, iş birliktelikleri, anlaşmalar, sözleşmeler başlatabiliriz bu alanda. Özellikle haritanızda Başak burcunun temsil ettiği evde çok büyük yenilikler, çok büyük cesaret, çok büyük anlaşmalar, fırsat sizi bekliyor olabilir. Bu süreçte daha çok e, romantizm veya e, aslında gönül ilişkilerinden ziyade daha çok planlarımız, programlarımız neye kanalize olduysak o alanlarda e, adım atmak isteyeceğiz. Çünkü Venüs de burcunda. Bizim işimize yarayan neyse biz onu seveceğiz arkadaşlar. Bize yardım eden kimse biz onunla beraber olmak isteyeceğiz. Yani bu süreç içerisinde daha analitik düşüneceğiz. Biraz daha pragmatik yaklaşacağız olaylara diyebilirim. Yeni ayın açılarına baktığım zaman yeni ayın e, Boğa burcundaki Retro Uranüs ile biliyorsunuz Uranüs Retrosu ile ilgili bir video çekmiştim. E, onu da mutlaka izlemenizi tavsiye ediyorum. Uranüs Retrosu başladı ve 2020'ye kadar devam edecek. Retro Uranüs ile tam olarak e, bir üçgen açı meydana getirecekler arkadaşlar. Dolayısıyla 6 derece Uranüs ve 6 derecelik yeni ay e, arasındaki bu açıyla beraber aslında toprak burçlarının toprak hakimiyetinin fazla olduğu daha çok yatırım parasal konular sahip olduklarımızla ilgili önemli gündemler, önemli başlangıçlar ortaya çıkabilir. Buranın biliyorsunuz biraz ani gelişmeleri, şok edici gelişmeleri, yeni başlangıçları ve şimşek hızında haberleri getirir. Burada özellikle ev alımı, satımı, yatırım yapmak, yatırım araçlarıyla alakalı konularda belki de hiç beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Bunlar iyicil etkilerdir. iyicil gelişmelerdir arkadaşlar. Örnek veriyorum. Hiç aklınızda yokken bir ev almaya karar verebilirsiniz. Hiç aklınızda yokken bir yerden size yüklü bir Para girişi olabilir. Bunun yanı sıra bir ortaklık kurmak isteyebilirsiniz. Birazdan burçlara ilişkin etkilerini paylaşacağım. Her birinizin haritalarında farklı evleri temsil etmekte aslında bu etkileşimler. Dolayısıyla Boğa Burcu'nda ve Başak Burcu'nda gerçekleştiği için toprak temaları ön planda, parasal konular ön planda ve analitik düşünmek ve mantık ön planda diyebilirim. Oldukça iyicil etkiler. Ee, Uranüs'ün açısı tam olarak e, gerçekleştiği için Uranüs'ten destek alıyoruz. Yani uranüsyen bir yeni ay yaşayacağız. Ama her ne kadar uranüsyen bir yeni ay olsa da Başak Burcu'nda meydana gelen bir yeni ay ve Boğa Burcu'nda bulunan bir Uranüs'ün yani ne kadar Uranüs'ün olabileceğini de sorgulamak lazım. Ama Başak Burcu her ne kadar e, mükemmeliyetçi e, ve e, kusursuzluğu arayan bir burç olsa da değişken burçlardan biri olduğu için adaptasyon da aslında oldukça yüksektir ve Uranüs'ün ya olduğu bu iyicil açı ile beraber aslında yeni şartlara da kolaylıkla adapte olabilecektir. Aynı zamanda 7 derece e, Başak burcunda bulunan Mars da Uranüs'ten iyi bir etki alıyor, iyi bir açı alıyor. Zaten e, bu e, yeni ay hem Mars'yen hem Uranüs'yen diyebilirim zira Mars'la da kavuşum durumunda e, bu yeni ay. Dolayısıyla eee bir girişim ruhunu da hissedeceğiz arkadaşlar. Yani bir adım atma ihtiyacı içerisinde de olacağız. Ama Başak Burcu'nun vermiş olduğu o her şey rayına otursun da öyle adım atalım. Her şey kusursuz olsun da öyle başlayalım. Etkisinde olabileceğimiz için aslında burada Uranüsü ve Mars'ın bulunması biraz daha bizi stabilden çıkarıyor arkadaşlar. Biraz daha artık adım atma, sonunu fazla düşünmeme, mükemmeli aramama etkilerini de hissediyor olacağız. Yeni ay haritanın 9. 9. evinde arkadaşlar. 9. evde meydana gelecek. E, tepe noktasına oldukça yakın bir e, yerde meydana gelecek bu yeni ay. Dolayısıyla aslında geleceğimizi şekillendirmek anlamında bize hizmet etmeyen bazı kalıp yargılarımızı, bazı kalıp düşüncelerimizi belki de dediğim gibi haritamızda temsil ettiği yere göre bazı kalıp çevreleri, e, bulunduğumuz muhiti, bulunduğumuz çevreyi, bulunduğumuz düşünce kalıbını, bulunduğumuz şartları reddederek aslında geleceğe adım atmak namına yeni, net takım ne gibi şeyler yapabilirim, çok özür dilerim ne gibi şeyler yapabilirim, bunlar Uranüs'ün etkisiyle ve Mars'ın etkisiyle aslında bizden hiç umulmayacak, bizden çok da beklenmeyecek, aslında bizim bile kendimizden beklemediğimiz yenilikler olabilir e, hiç kendimizden beklemediğim bir şekilde e, örnek veriyorum. işimizden istifa edip iş kurmaya karar verebiliriz. Veya hiç e, aslında yapabilir miyim, edebilir miyim sorularını çok fazla sorduğumuz ve e, çok da cesaret edemediğimiz alanlarda gerekli cesareti toplayabiliriz. Mars burada bize cesaret verecek. Uranüs ise burada yeni fikirlere, yeni görüşlere açık olmamızı sağlayacak arkadaşlar. 9. evde de meydana geldiği için özellikle uygulamaların e, Uzaklarla alakalı konular, hukuksal konular, yurt dışı bağlantılı konularda fazlasıyla gündemde olabilir. 5. evden oranın üstünde etkisiyle beraber aslında burada farklı ve sıra dışı bir şeyler yapmak isteyeceğiz. Dediğim gibi her birimizin ev alanlarında farklı şekilde tezahür edecek. E, videoda dediğim gibi ekran görüntüsüne paylaşacağım alanlaritasının e, büyük üçgen oluşacak arkadaşlar toprak e, gruplarında. Büyük üçgenle beraber aslında gökyüzünün bizi çok desteklediği bir yeni ay deneyimleyeceğiz diyebilirim. E, Oğlak burcundaki Satürn, e, Boğa burcundaki Uranüs ve e, Başak burcundaki bu yeni ay ve aynı zamanda Venüs ve Mars hepsinin e, aslında dahil olduğu bir açı bu. Dolayısıyla hemen hemen bütün gezegenlerin aslında e, bu açıya dahil olduğu bir etkileşim söz konusu. Sadece Yay burcundaki Jüpiter'in zaman zaman sert açılarıyla beraber aslında çok fazla abartılı tutumlardan kaçınmamız gerektiği, çok da fazla rahat bir bakış açısına bakmamamız gerektiğini bize vurguluyor olacak zaman zaman ama burada dediğim gibi ces gerekli cesaret ve gerekli bakış açısıyla beraber kalıcı başlangıçlar yapmak adına destekleneceğiz. Sadece Neptün ve Jüpiter'den alınan sert açılar bize fazla hayalperest olma, fazla yüksekten bakma, fazla bonkör davranma ve olayları net bir şekilde değerlendirmeye çalış. Tıpkı bir, tıpkı bir Başak Burcu gibi analitik düşün. Faydacı düşün ama bol keseden de dağıtma, bol keseden de bakma. Biraz daha olaylara net bir bakış açısından bak. Fazla hayalperest olma diyecek bizlere. Evet oldukça güzel bir yeni ay. Aslında Eylül ayına çok fresh enerjilerle, taze enerjilerle giriş yapacağız bu yeni ay vesilesiyle. Dolayısıyla ben oldukça güzel görüyorum. Her ne kadar Jüpiter ve Neptünden sert açılar alacak olsa da, biraz değişken burçları zorlayacak olsa da, özellikle yatırım, Birikim ve alım satım işlerinde yeni girişimlerde oldukça destekleyici bir yeni ay olacağını düşünüyorum. Şimdi burçlar olan etkilerine geçelim. Merhaba sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olanlar 30 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek. Başak yeni ayının siz sevgili koçlara etkileri nasıl olacak bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili koçlar biraz önce yeni ayın genel etkilerinden bahsettim. Oldukça destekleyici, oldukça e, şaşırtıcı bir yeni ay olacak. Yeni başlangıçları temsil edecek hayatımızda. Bu yeni ay sizin haritanızda 6. evi temsil ediyor olacak. Dolayısıyla yeni bir iş, e, sağlık anlamında yeni bir düzen, yeni bir... Beslenme programı yeni bir organizasyon becerisi kazanmanın söz konusu olabilir. Bu süreç içerisinde özellikle e, ikinci elinizdeki Uranüs'ün yeni aya yapmış olduğu olumlu açı değerlendirirsek bilhassa çalışan koç burçlar açısından maddi durumlarını yükseltecek. Yeni iş girişimleri ve yeni iş pozisyonları söz konusu gibi gözükmekte. Bu hafta içerisinde iş başvurusu yapmaktan çekinmeyin ve kaynaklarınızı artırmak, özgüveninizi artırmak noktasında da yeni ay sizi destekliyor olacaktır. Merhaba sevgili boğalar ve yükselen burcu boğa olanlar. 30 Ağustos 2019 tarihinde Başak Burcu'nda meydana gelen yeni ayın siz sevgili boğa burçlarına ne gibi etkileri var bunlardan bahsediyor olacağım. Sevgili boğalar videonun başına da bahsettiğim üzere bu yeni ay oldukça destekleyici, şans ve fırsatları beraberinde getiren ve bizi her zamankinden daha olumlu anlamda etkileyecek bir yeni ay. Yeni ayın burcunuzda Kuranüs ile yapmış olduğu iyicil açılar sizin açınızdan bu yeni ayın etkisini artırıyor diyebiliriz. Bu yeni ay ile beraber aslında çocuklarınızın hayatında yaşanacak gelişmeler, belki de çocuklarınızın eğitimleri, çocuklarınızın başlayacağı yeni iş görüşmeleri oldukça etkili olabilir. Bunun yanı sıra daha çok hayattan keyif alacağınız ve hayatı daha keyifli hale getirmek adına yeni ne gibi çalışacaksınız? E alışkanlıklar kazanabilirsiniz. Bunların üzerine yoğunlaşacağınız bir süreç olabilir. Ve e, sevgili boğa burçları bu süreçte e, riskli olarak görmüş olduğunuz yatırım araçlarını da deneyebilirsiniz. Belki yeni bir yatırım, yeni bir iş e, kurma girişimi gibi potansiyelleri de aniden fırsat olarak karşınıza getirecek teklifler ve imkanlarla karşılaşabilirsiniz. Merhaba sevgili ikizler ve yükselen burcu ikizler olanlar. 30 Ağustos 2019'da meydana gelecek olan Başak Burcu yeni ayı sizi nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Şimdi videonun başına bahsettiğim üzere bu yeni ay oldukça fırsatlı, oldukça destekleyici, gökyüzü büyük üçgen oluşturuyor ve her birimizin Başak Burcu'nun temsil etmiş olduğu ev ve alanlarda büyük şanslarla karşılaşma ihtimali yüksek. Bu yeni ay sizin dördüncü evinizde gerçekleşecek dolayısıyla ev alımı satımı, gayrimenkul konuları, ailevi meselelere yeni bir bakış açısı, aile içerisinde eğer küslük varsa bunun sonlanması ve aileyle geçilecek hoş vakitler ve dediğim gibi yeni bir yatırım, ev alımı satımı, gayrimenkul arsa alımı satımı gibi konularda oldukça fırsatlı süreçler deneyimleyebilirsiniz. Ve 12. evinizdeki uranüsün de ve söz konusu olacağı için özellikle geçmişle alakalı bilinçaltı kalıplarınız, yargılarınız geçmiş meseleleri kapatamamış olan o halinizden biraz daha arınıp artık daha özgüvenli insanlara karşı daha duyarlı ve güvenli bir tutum sergileceğiniz bir yeni ay olabilir. Oldukça iyi gelecek size bu yeni ay. İçinizdeki o gücü motivasyonu yeniden açığa çıkaracak diyebilirim. Merhaba sevgili yengeçler ve yükselen burcu yengeç olanlar 30 Ağustos 2019'da gerçekleşecek Başak burcu yeni ayı siz sevgili yengeç burçları nasıl etkileyecek onlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili yengeçler videonun başına da bahsettiğim üzere bu yeni ay oldukça şanslı, fırsatlı bir çok yeniliği, birçok fırsatı beraberinde getiren bir yeni ay olacak. Özellikle Boğa burcundaki ören de destekleyici açısı bizlere hiç hesapta olmayan fırsatları getirecek diyebilirim bu yeni ay sizin 3. elinizde gerçekleşecek dolayısıyla özellikle iletişim alanında yeni fırsatlar kapınıza gelebilir iletişim fırsatları teklifler anlaşmalar sözleşmeler yakın çevrenizin hayatınız olan desteği ve ilgisi bunun yanı sıra kardeşler kuzenler yakın çevre ilişkilerinde iyileşmeler kısa seyahatler veya araç alımı satımı gibi fırsatlar karşınıza çıkabilir sevgili yengeçler bu yeni ay size e, seyahat imkanları ve yeni eğitimler getirecek gibi gözükmektedir. Merhaba sevgili aslanlar ve yükselen burcu aslan olanlar 30 Ağustos 2019 günü gerçekleşecek olan Başak Burcu'nun yeni ayı siz sevgili aslan burçlarını nasıl etkileyecek bunlardan bahsedeceğim. Videonun başında detaylıca bahsettim. Oldukça şanslı, oldukça fırsatlı ve yeni başlangıçlar konusunda bizleri motive edecek ve cesaretlendirecek bir yeni ay bizi bekliyor diyebilirim. Bu yeni ay ile beraber özellikle maddi alanlarda, maddi konularda ciddi fırsatlar yakalayabilirsiniz. Yeni ay haritasında ikinci evinizin ve oluncu evinizin aktif olduğunu gözlemliyoruz. Dolayısıyla burada kariyerle ilgili maddi olanaklarınızı artıracak yeni bir iş fırsatı, terfi imkanı veya iş değişikliği söz konusu gibi gözükmekte. Bu iş değişikliği ani ve beklenmedik olabilir planlarda olan bir iş değişikliği olmayabilir ancak oldukça şanslı ve gökyüzünün desteği altında olduğunuzu bilmenizi isterim. Merhaba sevgili başaklar ve yükselen burcu başak olanlar 30 Ağustos 2019 tarihinde burcunuzda gerçekleşecek olan yeni ayın etkilerini anlatacağım sizlere. Evet sevgili başaklar artık sizin zamanınız ee, uzun süredir geri planda olan e, geri planda olan ve bir şekilde istediklerini gerçekleştiremeyen e, kendi kendini yıpratan ve kendi kendini yoran bir başak burcuysanız 30 Ağustos'ta gerçekleşecek olan yeni ay Tam sizi kendinize getirecek. Artık üzerinizdeki ölü toprağını atmanıza sebebiyet verecek bir yeni ay. Burcunuzda birçok gezegenin kümelenmesiyle beraber özellikle güneşin, ayın, marsın merkürün ve Venüs'ün burada kümelenmesiyle beraber aslında hayatınızda çok ciddi bir döngüye yeni bir başlangıç sürecine başladığınızı söyleyebilirim. Boğa burcundaki Uranüs'ün de yapmış olduğu iyicil açıyla beraber hayatınızda ani beklenmedik sıra dışı değişiklikler yap gerçekleştirebilirsiniz. Özellikle imajınızda, dış görünüşünüzde, insanlar olan tavrınızda, insan ilişkilerinizde, beğenmediğiniz karakter özelliklerinizde ve hayatınızın hemen hemen her alanında yenilikler ve yeni kararlar sürecinde olacaksınız. Bu kararlarla beraber sevgili başaklar artık 30 Ağustos'tan sonra Eylül ayına yeni bir siz olarak başlama kararını almış olarak başlayacaksınız diyebilirim. Güzel bir yeni ay diliyorum sizlere. Merhaba sevgili teraziler ve yükselen burcu terazi olanlar. 30 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Başak yeni ayının etkilerini anlatacağım sizlere. Evet sevgili teraziler bu yeni ay sizin 12. evinizde meydana gelecek ve 12. evinizde neredeyse bütün içsel gezegenlerin kümelenmesi söz konusu. Orada bir sterlium oluşmuş durumda ve dolayısıyla çok ciddi bir içsel yapılanma sürecine girdiğinizi söyleyebilirim. Özellikle e, herkesten sakladığınız bazı özellikleriniz herkesten gizlemiş olduğunuz bazı konuları tekrar gündeme getirip burada yeni bir aydınlanma yaşayabilirsiniz. İçsel huzurunuzu bir süredir sağlayamıyorsanız daha çok içsel dünyanıza maneviyatınıza ruhsal e, aslında dünyanıza görünmeyen tarafınıza hizmette bulunacaksınız bu yeni aile beraber. Yeni kararlar verebilirsiniz. İçsel anlam bu dışarıdan çok fazla belli olmayacaktır ancak Yeniden doğmak adına, bazı şeyleri artık başarmak adına e, içinizden sizi kemirmekte olan e, o fareyi çıkarıp yerine yeni bir şey koymak, yeni alışkanlıklar edinmek ve yeni bir düşünce kalıbı, yeni bir düşünce tarzı benimsemek için kolları sıvayacaksınız. Burada boğa burcundaki oranüsün tesiri çok fazla hissedilir durumda ve oldukça destekleyici bir yeni ay. Dolayısıyla bu içsel aslında yolculuğunuzda çok ciddi destekler, ani beklenmedik destekler alabilirsiniz. Özellikle spiritüel anlamda astrolojiden, belki başka konulardan, teknolojiden destek alabilirsiniz. Oldukça güzel bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. 30 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşen Başak Burcu yeni ayı siz sevgili akrepleri nasıl etkiliyor olacak bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili akrepler Başak Burcu'nda gerçekleşecek olan Ağustos ayının son günü e, gerçekleşecek olan bu yeni ay sizin 11. elinizde meydana gelecek. Videonun başında detaylıca bahsettim. Başak Burcu etkisi hayli egemen bu yeni ayda ve gökyüzünde bir büyük üçgen oluşuyor. Dolayısıyla aslında e, 7. evinizde bulunan Uranüs'ün buradan çok ciddi desteğini alacaksınız sevgili akrepler. Başak Burcu ile beraber Başak Burcu'nda bulunan gezegenlerle beraber daha doğrusu 11. eviniz ve 7. eviniz aksında çok ciddi bir yapılanma ve yenilenme sürecine gireceksiniz. Özellikle ikili ilişkiler ve ortaklıklar anlamında ciddi kariyer gelirleri getiren ortaklıklar kurabileceğiniz gibi aynı amaç ve aynı ideallerde bulunduğunuz hayat görüşünüzün, yaşam felsefenizin aynı olduğu bir partnerle hayatınızı birleştirme kararı da alabilirsiniz. Bunun yanı sıra eğer evli bir çok özür dilerim. Evli bir akrep burcuysanız da hayata bakış açınızı güncelleyeceğiniz bir süreç deneyimleyebilirsiniz. Bu başak yeni ayı sizi çok destekleyecek ve size çok iyi gelecek sevgili akrepler. Özellikle iletişim anlamında partnerinizle ortağınızla çok ciddi bir yol kat etmeniz mümkün. Mutlu bir yeni ay diliyorum sizlere. Merhaba sevgili Yaylar ve yükselen burcu olanlar. 30 Ağustos 2019 tarihinde gerçekleşecek olan Başak burcu yeni ayının siz sevgili Yay burçlarına ne gibi etkiler getirdiğinden bahsedeceğim. Evet sevgili Yaylar, Başak burcu sizin gibi değişken burçlardan ve sizi doğrudan etkileyecek bu yeni ay. Bu yeni ay çünkü tepe noktanızda yani 10. evinizde meydana gelecek. Ee, 10. evinizde çok ciddi bir gezegen kömelenmesi, gezegen sterliyumu var. Dolayısıyla aslında Ağustos ayının sonundan itibaren Eylül ayı boyunca gündeminiz, kariyeriniz, geleceğiniz, toplum önündeki sıfatınız, toplum önündeki statünüz olacak sevgili yerler. Bu yeni ayda bunlara başlamak adına size çok ciddi bir fırsat getirecek. Yeni ay, yeni ayın haritasından büyük üçgen gözlemliyoruz. ki Videonun bir yerine bunu eklemiş olmalıyım. Dolayısıyla Dolayısıyla çok ciddi bir destek alacaksınız. Özellikle toprak burçlarında e, meydana gelen bu büyük üçgenle beraber kariyerinizde maddi anlamda sizi tatmin edecek e, konumlara ulaşabilmeniz söz konusu olacak. boğa Uranüs ile beraber de aslında iş hayatında yeni bir e, alan, yeni bir devrim, teknolojiyi kullanarak belki de iş hayatını geliştirmek veya yeni iş teklifleri veya ani iş değişiklikleri yaşayabilirsiniz. Güzel bir yeni ay sizi bekliyor olacak. Merhaba sevgili oğlaklar ve yükselen burcu oğlak olanlar 30 Ağustos 2019 tarihinde meydana gelecek olan Başak yeni ayının siz sevgili oğlak burçlarına ne gibi etkileri olacak bunlardan bahsedeceğim bu videoda sizlere. Evet sevgili oğlaklar bu yeni ay sizin 9. evinizde meydana gelecek ama burcunuzdaki gezegenlerde Boğa burcundaki Uranüs aynı zamanda Başak burcunda kümelenmiş gezegenler arasında çok güzel bir üçgen açı oluşacak. Bu üçgen açıyla beraber parasal anlamda her burcu aslında olumlu anlamda etkileyecek bir yeni ay deneyimleyebileceğiz diyebilirim. Bu ancak beklenen ve hesaplanan bir takım konulardan değil de daha ziyade sürpriz konulardan gerçekleşecek. Şimdi 9. evinizde meydana geldiği için yeni bir eğitim alma, yeni bir seyahate çıkma noktasında belki parasal olarak imkanlarınız ve olanaklarınız kısıtlıydı. Ancak bu yeni aydan sonra istediğiniz eğitimi almak, istediğiniz seyahate çıkmak veya almak istediğiniz kitapları almak artık bütçenize göre değişir. Bunlar alanında... Ani beklenmedik sürprizler, şanslar ve fırsatlar yakalayabileceksiniz. Güzel bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Merhaba sevgili kovalar ve yükselen burcu kova olanlar. 30 Ağustos 2019 tarihinde Başak Burcu'nda meydana gelecek olan yeni ayın siz sevgili kova burçlarına etkileri neler olacak bunlardan bahsedeceğim. Evet sevgili kovalar bu yeni ay sizin 8. elinizde meydana gelecek dolayısıyla... Parasal konular hayli gündemde olacak. Bu yeni ayın videonun başında bahsettiğim üzere çok ciddi bir e, üçgen açı oluşturduğunu ve toprak burçlarının hakimiyeti aldığında olduğunu belirtmiştim. Özellikle boğa burcundaki Uranüs'ün e, çok ciddi faydaları var. E, bu yeni aya destekleri var. Bu da e, 4. eviniz ve 8. eviniz aksında gerçekleşeceği için belki bir ev almak için kredi imkanı yakalayabilirsiniz belki dediğim gibi bir yatırım bir gayrimenkul toprakla alakalı konularda e, borç alabilirsiniz Borç bulabilirsiniz Veya böyle bir borcunuz vardır Ve sonlandırabilirsiniz bir yerden gelecek Parayla e, Bunlar özellikle maddi destek getirecek etkiler e, Ve ödeme bütçe dengenizi Biraz daha yoluna koyabileceksiniz Bu yeni ay ile beraber Güzel bir yeni ay sizi bekliyor olacak Merhaba sevgili balıklar ve yükselen burcu balık olanlar 30 Ağustos 2019 Tarihinde Başak burcunda meydana gelecek olan Yeni ayın etkilerini paylaşacağım şimdi sizlerle bu yeni ay videonun başına da bahsettiğim üzere çok destekleyici ve yeni başlangıçlar açısından cesaret verici bir yeni ay ve gökyüzünde büyük toprak üçgeni oluşacak. Büyük toprak üçgeni genellikle maddi konularla ilgilidir, maddi desteklerle ilgilidir ve parasal anlamda iyiye gitme ile alakalıdır. Bu yeni ay sizin yedinci evinizde gerçekleşiyor ve dolayısıyla ortaklıktan gelen paralar, eşin paraları bu alanlarda ciddi destekler elde edebilirsiniz sevgili balıklar. Özellikle eşinizin maddi durumunda iyi gidişat sağlanabilir bu yeni ayla veya ortaklıktan kaynaklanan alacaklar sizi biraz rahatlatabilir. Yedinci ev etkisi oldukça hakim konumda bu yeni ay içerisinde sizinle ve eee 3. Uranüs'ün etkisini de düşünecek olursak özellikle ee, yeni anlaşmalar, ortaklıklarla alakalı yeni teklifler ve yeni fırsatları mutlaka değerlendirin. Maddi ortaklıklar size şans ve fırsat getirecektir bu süreçte ve teknolojiyle ilgili işlerden de e, ciddi e, yatırımlar, ciddi maddi destekler alabilirsiniz. İletişim becerileriniz de her zamankinden daha iyi bir şekilde çalışacaktır. Güzel bir yeni ay sizleri bekliyor olacak. Evet arkadaşlar oldukça güzel bir yeni ay, oldukça güzel bir. Gökyüzü gündemi, gökyüzünde büyük bir toprak üçgeni aslında bize maddi olarak kendini toparlama fırsatını sağlıyor olacak. Eylül e ayına güzel bir giriş yapacağız bu süreç içerisinde. Harcamalarımıza dikkat ettiğimiz takdirde Eylül ayına, yeni eğitim ve öğretim yılına güzel bir şekilde giriş yapabiliriz. Her birinize bol kazançlar, bol huzur, sağlık, mutluluk diliyorum. Hoşça kalın. Ha bu arada Kanalıma abone olmayı unutmayın ve aşağıda hangi konularda videolar çekmemi istiyorsanız bu konularla ilgili yorumlar bırakmayı da unutmayın.